Ve bir bulo yol rap tebeli ve ger yol yok çek ileri bomboş hareket diye yer yok ve budur bak bugün pek çok belli sport gibi rap flow kick hip hop'ta bir yok kimlik dostum her gün bu bir top sözlerden bir kezinti Endi. Zaman değişir ama her halda insanlığında satılmasın Bu araba degil yanında kim? Sonra bak bugün ve eveso ne, ne olur acaba? Bak her hapıda yazılar maskanı betini tak. Bugün de yarın da gün doksamında bir zaman turma da kendini tak. Gönülden <gülüyor> çıkan işler de bu tamam doğru işler Peşinde navul dayan köpeklere de tek boş ver Beşikten panikasız rap de bu yürek sedası ve kanımda da halk havası Bugün de rapimiz bu meydana geldi Birlikte bu hip hop'ın birlikte. birliği bir halem gene de pek heavy kim tanırsın beni and follow me Rishan taşın fatır dedi Atalar bu kelime muhim ebedi Ve yaşarsan da doğru bir adam gibi Al senden son dua okur bil Yalaka alıyordu paraları kasana Bu işin içindeki acıya da bağlan Sanırım inemedi Küs bize rap adayı yeah. Yalaka paraları kasada Bak bu işin içindeki acı ya da balda yeah. Sanırım inemedi bindi Homun ilacını merkez. geliyordu yoksa bu kıyamet saati. Durmaması kırkama yaşım ona yirmi. Sekmiyen bir falop söyleme vakti. Benim adım biliyorsun cin gözücaiy. Çakalı da biliyorum sözüm ona serser. Eş gibi kokuyorlar içiyorlar keş gibi. Hep sanıyor ama beş kardeş iyiydi. E. On gibi hayat yaşamadım hiç ben. Elimdeki kozları göremedi serser. Seyran kırdaki en büyük repp var ama tekniğiniz yok lan misin sanıyorsun bizleri Bizdeki dostluk kardeşe denk gibi Yapıyoruz bu sporu atıyor mu like'teki Sizi gidi hınzır seviyorlar kendisi Elimdeki ekmeği bölüşürüm ben lan Sizin gibi olamadık diyor bana Kezban Üzgünüm demek için aramadım yok lan Sizleri tanıyorum acı nasıl korsan Dolanıyor yine bak Eyüplü Halit Çaldığı kapıları geçti bir vakit Hısalini bile ona gönderin nakit ama Tutmadı tezgahı olamadı geçin Yalaka alıyordu paraları kasadan ha? bu işin içindeki hacı ya da balda sanırım inemedi bindi daldan ha. şimdi utanıyor küs bizere padişah yala kahalıyordu paraları kasadan ha. bak bu işin içindeki hacı ya da balda sanırım inemedi bindi daldan What? şimdi What? utanıyor küs bizere padişah Geri bahsedi kafanıza sıkmayın verin her şeyi kafanıza takmayın Üç günlük dünya canınızı sıkmayın Merhamet edemem kusuruma bakmayın kat bu paraları yerinde sayma Gank de zon yine fırda Familia Geldi son durak kanlı yolunda Hızımızda kesilemez sokaklarında yanlışım olma istemem ikile geri dönüş yok koyunum dikine İçerim şerefine bu gecede beybe Üç beş tur atarım keyfime değme Ey bu o da asla Dik dur her zaman saklı gerilla Rüyalarındaki şeytanım amma Cehennemimde her şey yolunda Nur hadi gel beni cesaretim varsa Oturduğun yerden erkeklik Kasma kasmam asla ama yapamam tantana Geriye yaslanırım arkama bakmadan Kafama takmana yaşarım öylece Herkes kendini bilmeli bence sabah kadar geceyi tanırım her gece oyunu da bozarım Bakma bir ya da alıyordu paraları kasadan Bu işin içindeki acıya da baldan Sanırım inemedi bindi daldan Şimdi utanıyor küs bize rap Alıyordu paraları kasada Bak bu işin içindeki acı da balda Sanırım inemedi bindiği dalda Şimdi utanıyor küs bize rapada